Aşağıdaki sayıların asal ya da bileşik sayı olup olmadığını belirleyin. Önce bir tekrar yapalım. Asal sayı neydi? Asal sayı 2 çarpanı olan bir doğal sayıdır. 2 çarpanı olan bir doğal sayı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye giden sayma sayılarından yalnızca iki çarpanı olan sayılar ve çarpanları 1 ve kendileri olmalıdır. Örnek olarak 3 bir asal sayıdır. 3'ün bölünebileceği sadece 2 sayı vardır. Bunlardan bir tanesi 3, yerde de 1'dir. 3'ü elde etmenin başka bir yolda doğal sayılardan 1 ile 3'ün çarpılmasıdır. Bu yüzden zaten sadece kendisine ve 1'e bölünür. Bileşik sayılarsa, bileşik sayılarsa, 1 ve kendisinden daha fazla çarpanı olan doğal sayılardır. Bunu da örneklerle göreceğiz. Ve bir sayının ne asal ne de bileşik sayı olmaması gibi ilginç bir durumdan da bahsedeceğiz. Öncelikle 24 sayısını ele alalım. 24'ün doğal sayı, sayma sayısı olan tüm çarpanlarını düşünelim. Kalanı olmayacak şekilde bölünebiliyorsa, bölen ve bölüm o sayının çarpanları olur. Açıkça 24, 1 ve 24'e bölünebilir. Değil mi? 1 çarpı 24 eşittir 24. 2'ye de bölünebilir. 2 çarpı 12, 24 eder. O zaman 12'ye de bölünebilir. Ayrıca 3'e de bölünebilir. 3 çarpı 8 de 24 eder. Tabi bu noktada sayıların asal sayı olmadığını kanıtlamak için bütün çarpanlarını bulmak zorunda değiliz. Ama kendisinden ve 1'den daha fazla çarpanı olduğu açık. Bu bir bileşik sayıdır. Yazalım. Bileşik sayı. Hazır başlamışken tüm çarpanlarını yazalım. 24, 4'e de bölünebilir. 4 kere 6, 24 eder. Değil mi? Bunlar 24'ün bütün çarpanları ve burada 24'ün kendisinden ve 1'den daha fazla çarpanı olduğu ortada. Şimdi 2'yi düşünelim. 1 çarpı 2, 2 eder. Yani 1 ve 2. 2 diğer sayılara bölünmez. Yani 2'nin 2 iki tane çarpanı vardır, kendisi ve 1. Zaten asal sayının tanımında böyle yapmıştık. Sadece kendisine ve 1'e bölünebilecek. Yani iki bir asal sayıdır dedik, bunu da yazalım. Asal sayı, güzel ve bu arada ikinin ilginç bir özelliği var. İki hem asal hem de çift olan tek sayıdır. Hem asal hem de çift olan tek sayı. Bu arada çift sayı neydi? Bir sayının çift olabilmesi için, çift sayı olabilmesi için ikiye bölünebilmesi gerekiyor. İki ikiye bölünebilir. Yani iki çift sayıdır. Ama 2 sadece 2'ye ve 1'e bölünebildiği için aynı zamanda da asal sayıdır. 2'nin dışındaki bütün çift sayılar 1'e, kendilerine ve 2'ye bölünebilirler. Yani 1, kendisi ve başka çarpanları olduğu için bu çift sayılar bileşik sayılardır. Kısaca 2 asal sayıdır ve 2'nin dışındaki bütün çift sayılar bileşiktir. Şimdi ilginç başka bir sayıya geçelim. 1. 1 bir sadece 1'e bölünebilir. Ama 1 asal değildir çünkü 1'in tek çarpanı 1'dir. Ama bizim 2 çarpanımız olması gerekiyor değil mi? Asal olabilmesi için 2 çarpan olması gerekiyor ve bunlar da 1 ve kendisi. 1 zaten kendisi o yüzden tek çarpanı var. Bileşik olması için de 2'den daha fazla çarpanı olması gerekiyor. Yani 1 asal ya da bileşik değil. Yazalım, ikisi de değil. Ve son olarak 17'ye bakalım. 17, 1'e ve 17'ye bölünebilir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya da 16'ya bölünemez. Sadece iki çarpanı vardır. 1 ve kendisi. Yani 17 asal sayıdır. Evet, videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.